Selam arkadaşlar sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben Şengül Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz Efendim sizler için 15 Ekim 30 Ekim arası Ex partner tarot açılımı yapacağım sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım için Küslerinizde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Eski eşler, eski sevgili, eski erkek arkadaş, eski kız arkadaşınız Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Kalplerinden ne geçiyor? şöyle onlara bir göz atacağız sevgili terazi ve akrab arkadaşlar için önce terazilerden başlıyorum akrab arkadaşlarımdan çıkacağım ikili ikili çekiyorum canlar çünkü yüklemelerde maalesef hala sıkıntı yaşıyorum öyle olsun bakalım sevgili terazi arkadaşlarımın eksileri küsleri için şöyle bir tarot açılımı yapalım derken evet güzel harika bir karttır aman Allah'ım teraziler ne bu böyle korkular endişeler vesaireler derken durun bakalım durun bakalım ne olacak sevgili terazi arkadaşlarımız için evet evet şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım farkında olmadan desteği küt küt vuruyorum daha sonra fark ettim affınıza sığınıyorum insan dalgınlıkla her şey yapabiliyor çanların benim desteği düzelteyim derken baya bir gürültülü ses yapıyorum Afınıza sığınıyorum ondan dolayı Her an yine yapabilirim yani Gelelim açılıma Sevgili terazi arkadaşım karşı partner Sizi yetenekli görüyor Sizi becerikli görüyor Sevgili teraziler Karşı partneriniz Siz ise ikilemdesiniz bakın Korkular endişeler vesaireler Aman Allah'ım Sadece size ait olan şu ikisi bakın Bu ikisi size ait Diğerleri bakın gördüğünüz gibi Karşı partnerinize ait karşı partner sizi becerikli yetenekli ama yakışıklı ama güzel bir bayan on parmağında on marifeti olan başarılı biri görüyor tamam öyle mi öyle ve tekrar sizi kendine çekmek istiyor bu insan sevgili terazi arkadaşım evet sizi tekrar kendine çekmek istiyor niçin köklü kuruluş yapmak için çok güzel bir karttır bu sizi tekrar sahiplenmek istiyor Bakın size haber gönderecek bu raddeye gelindiğinde siz ise ne yapıyorsunuz zaten burada korku ikilem endişe kararsız bir haliniz var güven isteyeceksiniz burada ne kadar karşı taraf sizi yetenekli becerikli güzel yakışıklı bulsa da bu size yeterli gelmiyor değil mi canlar illaki güven güven başka bir şey güven isteyeceksiniz bakın karşı tarafın sizi sahiplenmek istemesine size haber göndermesine karşısında ne yapacaksınız güven isteyeceksiniz ben güven istiyorum yeter artık benim bu korkular atmam lazım gibi duygular içinde olacaksınız ve tutuyorsunuz buraya gelindiğinde karşı taraf diyecek ki e ben sana işte bunu yapıyorum köklü kuruluş olarak seni iyi görüyorum sahiplenmek istiyorum Ateşlerden tez canlı bir şekilde şimdi herkes için evlilik diyemeyiz tamam kartımızda evlilik sözü geçer canlar ama bu diyemeyiz ki bütün teraziler evlenecek veya bütün terazilerin karşı partnerleri evlenecek bunu diyemeyiz. Eğlenmekse eğlenmek evlenmekse evlenmek ama bir şekilde ateşlerden ben seni seviyorum seni sahipleniyorum sen daha ne istiyorsun ben daha sana nasıl güven vereyim diyecek size. Karşı taraf siz ne yapacaksınız sevgili teraziler bu raddeye gelindiğinde geçmiş hatalarını önüne koyacaksınız. Ben niçin mi güven istiyorum? Ben bundan bundan dolayı senden güven istiyorum. Geçmişte pardon geçmişte bu hataları yaptığım geçmiş hataları göz önünde bulundurmaktan söz eder. Adalet kartımız devam edelim mi sevgili teraziler siz şimdi karşı tarafa bunu yapıyorsunuz. Karşı tarafta rahat durmuyor bakın. Etme canım diyor size. Etme eyleme, gel diyor. Beraber maceraya atılalım. Bırak hataları mataları. Silat geçmişi. Gel şöyle ver elini. Maceraya atılalım diyor. Tabii onun iç dünyası. Şimdi sizin bu hataları yüzüne vurmanız sonucu. Karşı taraf yüzsüzleşiyor mu? Yok yıkılıp gidiyor. Hmm, evet sevgili teraziciklerim benim geçmişi örtü çekiliyor bakın bunu ben yapmıyorum sonuç itibariyle ortaya çıkan bu sizin geçmişin hatalarını geçmişte tabi size neler yaptı bunu sizler biliyorsunuz canlar ben geçmişi yargılamıyorum burada geçmiş hatalarını yüzüne vuruyorsunuz bundan bundan dolayı ben senden güven istiyorum bana bu güveni bir türlü veremiyorsun diyorsunuz bundan dolayı da karşı partner aman Allah'ım bom bir şeyleri yıkıyor. İç dünyasında yıkım. Yıkımın sonucunda da sizde aman Allah'ım. Kayıplar. Yuva kaybı, sevgili kaybı. Kendini fakir, yoksul hissetme bir kayıp durumu. Anlatabildim mi? Geçmişi örtü çekilme olayı. Daha fazla açayım mı? 30 Ekim'e kadar bu açılım canlar. Açayım mı? Mutlaka böyle kalsın istemeyiz değil mi? Hadi bakalım 30 Ekim sonrası denge kaybı. Karşı tarafta siz risk alıyorsunuz. Hatta risk üstüne risk alıyorsunuz. Neden? Hmm. Karşı tarafı kaçırmaya mı çalışacaksınız? Canlar ne yapıyorsunuz? Karşı tarafı kaçırmaya mı çalışıyorsunuz? Aldığınız bir şeyleri risk alıyorsunuz. Çünkü bakın risk alarak karşı tarafı kaçırmaya çalışabilirsiniz. Ya da risk alarak Şehir değiştirebilirsiniz. Çünkü sıkıntılardan kaçmak demektir. Mekan değiştirebilirsiniz. Evinizi yerinizi değiştirebilirsiniz. Sen misin bunu böyle yapan bana güven vermeyen risk üstüne risk alarak benim sevgili terazi arkadaşım bazı terazi arkadaşlarım vazgeçip karşı tarafı kaçırmaya çalışabilirler. Yanlış anlamayın çoğunluğunu sıkıntıdan kaçmak isteyecek. Mekan değiştirmek isteyeceksiniz. Karşı taraf bana ulaşamasın diye karşı taraf ise bakın cazibeniz altında hala hala cazibeniz altında fakat bazıları da size öfke duyuyor ben o kadar çabaladım sen daha neyin güvenini istiyorsun gibi gel git bakın öfke de var burada canlarım benim daha fazla kurcalamayacağım en son size çektim size çekmenin ardından da bakın siz ne yapıyorsunuz ya ev değiştireceksiniz mekan değiştireceksiniz şehir değiştireceksiniz bir şekilde geçmişe örtü çekmek isteyeceksiniz. 30 Ekim sonrası bunu yaşayan hanginizde artık sevgili terazi arkadaşım güzel insan yapacak bir şey yok. Buyurun siz zaten burada gidiyorsunuz gidiyorsun değil mi? Yeni bir dünyaya gidiyormuşsun melek söylüyor bunu sevgili terazi arkadaşım meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar ışık bolluk güzellik dolu bir dünya bunu hak ettin diyor bilemem değil mi canlar İnşallah her şeyin hayırlısı her şeyin hayırlısı evet yapacak bir şey yok canlar her şeyin hayırlısı olsun evet şimdi terazi arkadaşlarımızı tamamladık Ardından sıralamayı karıştırmadan akrep arkadaşlarımıza geçiyoruz. Akrepler demez her şey de verdi. Sevgili akrepler dağınık mı hissediyorsunuz kendinizi ne yapıyorsunuz? Ruhunuz mu karışık? Kafanız mı karışık? Sevgili ex akrepler karıştırmıyoruz. Her şeyin hayırlısı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir miktar karıştıralım canlar. Evet sevgili akrep arkadaşlarımızın 30 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımına başlıyoruz. Hmm, evet tabi kafa karışık olur. Benim akrepciyim de. Buyurun. Bu ne hal Allah aşkına? Böyle bıçaklar kalbe girer de o kalp yaşayabilir mi? Ah benim akreplerim. Evet. Kısıtlı, tutuklu, önünü göremiyor. Akrep baya bir fena. Baya bir fena tabii bu. Hepiniz için geçerli değil. Yine burada birilerinin ilişki durumu birilerinin hayatı çıktı canlar bütün akrepler mi tabi ki değil ama herkesten bir parça var burada karşı partner şimdi karşı partneri ben lay lay lom oynuyor zıplıyor diyemem canlar karşı partner teselli arıyor evet karşı partner teselli arıyor siz ise kalbiniz kırık dökük bir üzüntü bir şok durumu bir gözyaşı durumlarınız söz konusu sevgili akrepler Buraya gelindiğinde ise bakın bu sizsiniz. Geriye bakış yapıyorsunuz. Acaba biz eskisi gibi olabilir miyiz? Geriye dönebilir miyiz? Savaştan arınmış, tahriplerden sıyrılmış öyle bir geriye bir bakış durumlarınız var. Oysa şu an burada gözyaşı, acı çekme, içten içe kırgınlık, parçalanmış bir kalp, bıçaklanmış, sırtından vurulmuş her neyse. Bu diye gelindiğinde ise bakın. İster istemez yine de akrep el bağlı ayak bağlı önünü göremiyor kısıtlı tutuklu ne kadar geriye bakış yapsa da karşı partner adım atamıyorsunuz bir şeyler sizi bağlıyor karşı partner ise bakın burada ne kadar teselli arıyor olsa da evet teselli arıyor resmen bir teselli iyileşmesi yaşıyor yaşamaya çalışacak uç noktaya gelmiş karar aşamasında. Neymiş bu karar aşaması? Bakın siz burada kısıtlı tutuklu kıpırdayamıyorsunuz. Karşı taraf ise açmış kolları ya olacak ya bitecek dercesinde bir karar aşaması. Burada ise sevgili akrep arkadaşım uzun vadeli güçlü adım atmak çıktı. Allah Allah bu da neyin nesi bir bakalım mı? Bu güçlü adım atan kim? Yoksa karşı partner mi böyle bir karar alıyor? Tekrar sizinle güçlü adım atmak için bakalım mı canlar? Hadi bakalım. Yoksa karşı partner güçlü adımı başkalarıyla mı atmayı düşünüyor? Şöyle bir bakalım. Evet, akrep de akrep gelir zaten. Bakın sizin kartınız geldi. Sizin ne düşünüyor canlar? Karar aşaması tekrar sizinle barışıp ileri vadeli, uzun vadeli adım atmak için. Buyurun. Sizin adınıza çektim bunu karşı partnere çektim evet size karşı bu düşüncede tekrar sizinle ilişkiyi düzeltip bu noktadaki alacağı karar tekrar sizinle ilişkiyi düzeltip barışı sağlayıp bakın bir çatı altında birleşip ya herkes evlenecek diye bir şey yok anlaşarak aynı evde de yaşayabilirsiniz yanlış anlamayın canlar ben o kısma girmiyorum uzun vadeli bir çatı altında yaşamayı sizinle bakın hayal ediyor bu insan karardan sonra siz ise geçmişi bitirmişsiniz burada yeniden doğuş akrebin kartı akrebe geldi hadi bakalım ne yapacaksınız bakın gördünüz mü evlilik istiyor evlilik derken yanlış anlamıyor tabi herkes evlenecek diye bir şey yok evlilikse evlilik maceraysa macera ama bir sahiplenme durumu var bakın burada bu sahiplenmek demektir Ah canlarım benim sevgili akrep arkadaşlarım karşı partner ne kadar burada teselli iyileşmesi yaşamaya çalışsa da peşinizi pek bırakacağı benzemiyor. Evlenmek istiyor, maceraya atılmak istiyor, sizi tekrar sahiplenip size destek vermek istiyor. Aman Allah'ım aman Tanrım aynı şeyi siz de düşüneceksiniz. Onu söyleyeyim yani canlar bakın yararlanmak isteyeceksiniz sevgili akrep arkadaşım karşı tarafın bu duygu düşünceleri sizin karşı taraftan yararlanmak istemenize sebebiyet verecek bazen evlerin farklı farklı hareketler yapıyor onların okusunu bakmayın canlar bakayım nereye gidecek bakalım mı hadi dünya kadar mutluluk istiyor karşı taraf sizinle hmm. siz bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz karşı taraf bunları bu şekil yaparken bakın siz değiştirmek isteyeceksiniz karşı taraf etkiniz altında amacı çekiyor sevgili akrepler siz de ikilemdesiniz. Korkular var. Çünkü geçmişe dair neler yaşandı. Bu kalp kolayla böyle olmadı değil mi sevgili Akrep arkadaşım? Biz bunu burada bırakalım. 30 Ekim'e kadar karşı taraf zaten sizin etkiniz altında. Bakın ya da ortaya bir tane dağıtayım mı? Böyle bırakma şengül diyenler olabilir. Hmm, askı durum var. Askı var. İçsel mahkeme kuracağız. Canlar askıyı alıyorsunuz. baktınız. Karşı tarafta olmuyor, sizde olmuyor. Her iki tarafta içsel mahkeme ile önce içimizi arındıracağız. Kuşkulardan arındıracağız. Mutsuzluklardan, olumsuz düşüncelerden arındıracağız. İçsel mahkeme kuracaksınız tamam mı? Hadi bakalım. 30 Ekim sonrasına bakacağız. Sevgili akrab arkadaşlarım. Kötü mü çıktı? Hayır. Bakın karşı taraf siz düşünün. Daha ne olsun. Ama ne diyor meleğim? Karşı taraf pek istekli pek ısrarlı sen ona adım at diyor adım at istiyor sizi diyor. Ufak bir adım yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacakmış sevgili akrabam arkadaşım güzel insan daha ne olsun gülden söylemesi. Evet 30 Ekim'e kadar sevgili terazi ve akrab arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını tamamladık. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir an önce kavuşmanız dileğiyle diyorum. Sevgili terazi ve akraba arkadaşlarım sizleri seviyorum. Hadi bay.